Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz bir videoyla yine sizlerin karşısındayım Geçen videoda gördüğünüz koltuk kılıflarının montajını yaptık Hoşuma gidiyor sizlerin yorumları da değerli Daha tabii ki bu videoyu paylaşıp yorumlarınızı izlemedim Ama arabayla ilgili bir sorunumuz var onu şu anki videoda sizlerle halletmeye çalışacağız daha önceden fark edenler Olduydu. Arkadaşlar araba Düz giderken direksiyonumuz Şu şekilde çap Şekilde düz gidiyordu yolda Tabii ki pek fazla Sorun teşkil etmiyor kullanırken ama tabii ki şu açısı Şöyle çap olması e, Rahatsız etmeye başladı Ben de vakit bulmuşken e, Bunun nasıl düzeltileceğini Nasıl yapılacağını sizlere Anlatmak istedim. İlk olarak yapmanız Gereken direksiyon tekerlerin düz olduğuna emin olun. Şu şekilde baktığımızda tekerlerin düz bir hizada olduğuna şöyle kontrol edeceğiz. Düz olmasına rağmen tekerlerin zaten bunu en çok yolda hissedersiniz. Düz olmasına rağmen bu şekilde e, yamuk duruyor arkadaşlar. Direksiyonu şöyle tutarken düz giderken e, şu bölüm yamuk. Şimdi ilk olarak buranın sökümünü ve nasıl düzelteceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar direksiyonu ben de ilk defa sökeceğim. Şöyle alt kısımlarını yokladığımda e, şurada bir tane mandalın olduğunu fark ettim. Şu tam direksiyonun altında kalıyor şu mandal. kamera gösterebilirse, odaklayabilirsek. Evet. Şuradaki mandal tam direksiyonun altında kalıyor. Eee tornavidayla bastırdığımda e, hareketli bir mekanizma olduğunu anladım. Şöyle Tabii hem tek başıma hem kamerayla çekmek zor. Ee, o mandalı içeriye doğru bastırıp sanırsam şu orta bölüm gelecek. Onun bir sökümünü yapayım. Ee, nasıl olduğunda size bahsedeceğim. Arkadaşlar sökümünü yaptım. Tornavidayı mandala bastırdığımda e, direkt orta bölüm elime geldi. Şu şekilde hatta şuradaki tırnaklar koronanın olduğu bölümde sıkıntınız varsa açmışken o bölümü de temizleyip toparlayabilirsiniz. Şuradaki tırnakları mesela yerinden çıkmış. Ben biraz ilk başta çektim geliyor mu diye bakarken. Bu da koronanın olduğu bölüm. Korna'nızda herhangi bir temassızlık ötmede sıkıntı varsa şöyle bastığınızda onu da temizleyip toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi direksiyon bölümüne gelirsek direksiyonumuzu tekrardan düz bir hale getireceğiz. Sökeceğimiz bölüm burası. Tabi burada VD40 kullanabiliriz. Bakalım. Şu şekilde duruyor genelde. Bir bakalım tekerlerimiz düz mü? Evet, tekerler Tekerler düz duruyor ee, bu şekilde de yamuk duruyordu bu. Şimdi bu vidasını söküp e, düz oturtup e, sıkma işlemlerini yapacağız. Arkadaşlar ilk olarak VD40 sıkmadan e, deneyeceğim. Bakalım belki basit bir şekilde açılır. E, lokması e, 19 milimlik e, lokma tam olarak e, buraya oturuyor. E tabi burada e, açarken direksiyonu sağa sola tekrardan dönebilir orada işte ayağınıza destekleyebilirsiniz direksiyon dönmesin diye şimdi tek başım olduğum için arkadaşlar e, kamerayı kapatacağım e, bunu gevşetip e, ondan sonraki direksiyonu söküp takma işlemlerini size göstereceğim Evet fazla zorlamadan e, döndü arkadaşlar ortadaki somunumuz şu şekilde bakalım ben de sizlerle birlikte ilk defa açıp bu işlemi gerçekleştireceğiz bakalım tırnak araları Evet gözüküyor Şuradaki yuvalar oldukça fazla ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken direksiyonumuzun düz olduğu ve kendimize doğru çekip direksiyonu düz konumda yerine tekrardan takmak olacak onu da şöyle direksiyonu çıkarmak için biraz vuruyorum arkadaşlar bakalım geliyor mu? hafif hafif hafif geliyor biraz da bu taraftan